Günaydın. Bu sabah yine yollara düştüm. Yurt dışında çok özel bir eğitime gidiyorum. Kendimizi geliştirmek, hayatın kalitelerinden faydalanabilmek için. Rıza Çemberi diye bildiğimiz Will of Consent'in geliştiren, dünyaya yayan Betty Martin'in profesyoneller için olan eğitimine gidiyorum. Çok heyecanlıyım. Çünkü ben de son bir, bir buçuk senedir bu e, çalışmanın farkındayım. E, bunu öğrenmek, hem kendi hayatımda her alana bunu e, kullanmak, her alanda kullanmak. Hem de bunları paylaşmak için sabırsızlıkla bekliyorum. E, heyecanlı bir macera beni bekliyor gibi. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Taksiyon son hızlı e, Atina otobüs tercihlerine geldim e, çünkü günde iki tane otobüs varmış Volus'a e, ve on ne yetiştik. Şimdi dört saatlik bir otobüs yolculuğuyla Yunanistan'ın kuzeye doğru gidip ondan sonra da e, merkezime doğru gel geleceğim. Görüşmek üzere sene evvel buraları ciddi bir şekilde yanmıştı. Aynı geçen sene Marmaris gibi. E, dua tekrar kendini yenilemeye başlıyor ama bu görüntüleri pek hoş değil. Bu arada gördüğünüz gibi burada bir bayram var. Ve e, en önemli dini bayramlarından biri olan Panagir var pazartesi 15'i. Ve bütün Yunanistan yollarda. Bizden bir farkı yok. Kardeşiz malum. Yağmurun altında bugüne kadar ah, boşaltmadığım gözyaşlarımın denize gitmesini ve dalgalarla birleşmesini ve üzerinden bütün söylenmemişleri yaşanmamışları ifade bulmamış olan her şeyi bırakmayı niyet ediyorum deniz alsın Muhteşem dönüştürücülüğüyle yeni sarmalısın. Selam. Bugün eğitimim oldu. Eğitimin yapılacağı yere geldim. Sanki bir cennetteyim. Burası... Ee, en güzel e, yerlerden biri Yunanistan'ın herhalde. İnanılmaz bir tarın, inanılmaz bir yeşillik var. Dağın tepesindeyiz. Daha rahat kendimizi merkezleyebileceğimiz ve eğitimi tam alabileceğimiz müthiş bir alan gibi Öğlen ve akşam bu güzel ee, ıhlamur ağaçlarının altında yapacağız. Hamaklar, tırma alanları ve karşısı açık Ege Denizi. Dün aşırı bir tufan vardı. Bugün kuvvetli bir rüzgarla sıcaklık geri döndü. Bakalım neler öğreneceğiz hayırlısıyla. People confuse touch with sex. And I imagine that in the Turkish culture it's probably even more so maybe. This yes. that that if touch is happening, you assume that sex is close by or, or somebody wants sex, mm -hmm. but you don't think about all the kinds of touch that you experience that are not about sex. sex. Yeah. For example, you hold your children on your lap to comfort them, mm -hmm. or you help grandmother up the stairs you put your hand on her elbow and you help her up the stairs mm -hmm. or you hug your friend who's crying. Mm -hmm. So there, or you get a massage um, or you get, get help by the doctor who's doing something to you. Yeah. So, a, a, another big part of the wheel is separating touch from sex, sex. and It's really important and it's really helpful. Selam. Ee, bir haftalık e, Betty Martinle, e, Rıza Çemberi Wheel of Consent e, Like a Pro eğitimini tamamladık bugün. Hepimiz ayrı yollara tekrar geldiğimiz ülkelere doğru geri dönerken ben birkaç gün daha dinlenmeye karar verip bir adaya gidiyorum şu anda. Ee, çok yoğun ve çok zengin bilgilerle geri dönüyorum bugüne kadar isteklerimizi nasıl ifade edemediğimizi ve aslında hayatımızda doğduğumuz andan beri iyilik yaptıkları için manipüle edildiğimizi öğrendim. Çok ciddi travmaların ortaya çıktığını gördüm. Hepimizde. Hepimizde. Yani her bir katılımcıda ciddi bir karşılaşmalar oldu. Şimdi biraz dinlenme zamanı, demlenme zamanı. Eee Kaç gün dinlenip ondan sonra tekrar geri döneceğim. Ee, bakalım nasıl olacak. Hoşçakal.